Son bir hafta içerisinde, yükseliş trendine giren ve geçtiğimiz hafta Perşembe gününden bu yana, rally yapan Bitcoin, kritik eşiğin üzerinde tutunmaya çalışıyor, keza altcoin'lerin birçoğu da yükseliş trendine girmek üzere, peki kripto paralardaki sert hareketin sebebi nedir? Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında, Terra, Luna ekosisteminin çöküşü ve Haziran ayında, kripto para fonlama şirketi Celsius Network'un iflası kripto paraları sarsmıştı. Dijital varlık piyasasında son çöküş ise en büyük hacimli kripto borsalarından FTX'in iflas etmesinin ardından gerçekleşmişti. FTX'in çöküşü kripto para ekosistemi üzerinde zincirleme düşüşü beraberinde getirmişti. Lakin bu iflaslar kripto paralarda daha güçlü şirketlerin doğmasına neden oldu. Değerli dostlarım, kripto paralar toparlanma sürecine girecek, kesinlikle satış yapmayın ve beklemede kalın. Döviz kurları ve altında ise, Dünya Altın Konseyi raporunda, Türkiye'nin mücevherat olarak altın talebi geçen yıl pandemi öncesi seviyeleri görerek 37 tona ulaştı. 2022'nin dördüncü çeyreğinde mücevher olarak altın talebi %32 artışta 10 tona çıktı. Yatırım amaçlı altın talebinde ise %38 oranında yükseliş kayda geçti. Türkiye'de geçen yıl 85 tonluk altın talebi oluştu. Konsey verilerine göre ülkelerin merkez bankalarının altın alımları 1967 yılından itibaren en yüksek seviyeyi 2022'de gördü. Merkez bankaları arasında ise en çok altın alan Türkiye Çin ile yarıştı. ECBM'nin altın rezervi 542 tonluk tarihi zirveye ulaştı. Çünkü gram altın 700 Türk lirası seviyelerindeyken yatırımcılardan altına çok yoğun talep vardı. Dostlarım, ONS altında, 1970 dolar seviyesi bekleniyor, dolar, neden 25 TL'ye doğru patlayacak, işte en büyük nedenleri. İhracat ve ithalat açığı, 2022 yılına göre katlanarak arttı, yeni veriler açıklandı, Ocak'ta ihracat geçen yılın aynı ayına göre, %10,4 artışla 19,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise, 33,7 milyar dolar oldu. Bu rakamların ardından dış ticaret açığı 14,3 milyar dolar ile rekor seviyeye çıktı. Enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan sert artışın etkisiyle ithalatımız Ocak ayında 33,7 milyar dolar olurken, bu rakamın dörtte birinden fazlası enerji ithalatı kaynaklı. Yurtiçi veriler böyle çok kötü durumdayken, yurt dışı veriler Türk lirası açısından daha da kötü. İngiltere Merkez Bankası politika faizini yüzde 4 seviyesine çıkardı. Genel olarak İngiliz ekonomistlerin beklentisi, faizin 50 bas puan artışla %3,5 seviyesinden %4'e çıkarılması yönündeydi. Karar metninde, enflasyon riskinin ciddi düzeyde yukarı yöne evrildiği mesajı verildi. Metinde, kalıcı enflasyonun daha fazla sıkılaştırma gerektirebileceği de ifade edildi. Son artışla birlikte, Aralık 2021'den bu yana 10. faiz artışı yapılmış oldu. Ayrıca, Avrupa'nın lokomotifi, Almanya, Fransa gibi gelişmiş ülkelerin, gelişmemiş ülkelerin yeterince ithalat yapamaması nedeniyle, Avrupa ekonomisi üzerinde baskı oluşturması sonucu, Almanya ve Fransa'nın ihracatı, Aralık ayında beklenenden fazla düştü. Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden gelen kötü veriler, Merkez Bankası'nı da faize zorladı. Banka piyasa beklentileri doğrultusunda faizleri 50 bas puan artırırken Mart ayı içinde benzer bir hamle yapılacağı açıklandı. Avrupa ve İngiltere'nin yüksek faiz artırımları nedeniyle ülkemizden ve diğer az gelişmiş ülkelerden İngiltere ile Avrupa bankalarına faize yatırılmak üzere döviz çıkışları olacağından dolayı sterlin, euro ve dolarda yeni trenler görülecektir. Görüşmek üzere, hoşçakalın.